çok öksürebilirim Bugün biraz grip gibiyim ve meteor yağıyor yani, evet bakayım Aa! korktum burası yıkılmaz değil mi Bakayım. Bence yıkılmaz. İnşallah daha yıkılmaz. Üstünde taş düşer mi? Ay! Çok dibimize taşlar düşüyor. Meteorlar çok yakınımıza düşüyorlar. gülüyor, ben, bence şu alt mekan iyi diyecektim öldü, ay öldü, oh, ayrıca buradan kaçmamız lazım. Kazanmış mıyım? Ha kazanmışım. Şu benim. Kazanmışız. <gülüyor> kazanmışız, kazanmışız, kazanmışız. Ama para parça olmuş. Bakalım. Şimdi neler olacak? Varlık saniyesi mi? Varlık saniyesi ne? Allah Allah. Oh, geçe sürebiliyoruz. Biliyorum ben bunu. Anya, <gülüyor> Ne oldu? Aa, hortum. Arkadaşlar isterseniz oyunu setir kapatayım. Afetle, ne? ne afet? Afet ne? Afetle. Afetim. Afetle afet. Ne afet oluyor? Neler oluyor? Oy korktu Vallahi korktum. Ya oyunun sesini kısalım. Ne bayağı ses var. Çok korktum. Oy, çok korktu. Oy bir adı şimşek çarptı ya mı çıktı arkadaşlar? Değil aslıca buraya bir çarptı. Yuh. Adını şuraya çarptı. Şuraya şuraya. Oy. Oy. Yol uzatıldı. Oha bu arada. Ama çok bir şey yok sanki. Ama her şey çok yukarıya uçuruyor. Ah, etme. Uzaya uçtum. Uzaya uçtum. <gülüyor> Neden? Kardeşlerin üstünde dize neden uçuyoruz? Ay az önce ben de doğdum sanma. Ambele. Ne Yeşil da ben ne yapacağım? Abi hiç bir şoban direk. Arkadaşlar kepçe. Kepçe kepçe kepçe kepçe Epiş'e dönmüş. Elkepçede case'i yok olmuş arkadaşlar. Öl! Öl! Öl! Öl! Ölmedi. Yom ofis. Çok değişik. Ve hemen içeri giriyoruz. <gülüyor> Oooo. Ben şurada kalacağım Aşağıya düştüğüm için az kalsın ölüyordum Neden ölüyordum hiç bir fikrim yok Vallahi hiç bir fikrim yok Neden öldü Neden ölüyordum az Bir dakika Abi Konuşmayı unuttum <gülüyor> Bir şey değil mi seni kırdım tornadu ne lan arkadaşlar ne var orada hortum var tornadu ne alaka oha bu arada ee o nasıl bir hortum Abi orman yangını gibi hortum. Kim öldü? Burada azıcık bir tane kardeşimizin üstüne zıplayınca uzaya uçuyorduk. Bulutların üstüne çıkmıştık. Oha. Neyse baş ver. Osmanlı'ya tokat atarsak ne olur? E sen Allah'a bir ara Neyse değişti. Abi tamam de bir şey diyecektim şöyle. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ben niye neden oradan girdi mi ben de bilmiyorum. E oraya girme. Neden herkes o renkti ya? Herkes suçlu. Ben de olayım mı? Olayım mı? Arkadaşlar. Eğer bu oyunun ikinci bölümünü istiyorsunuz. Ya yorumlara yazın. Ya da 10.000 like gelirse. 10.000 like gelirse kesinlikle devamı gelecek. Eğer Ama eğer 11 like 10.000 like gelmezse devamı gelmeyecek ve yorumlara yazmazsanız da gelmeyecek. Oha! artık boşverin açık ben buraya gireceğim üstü güvenli değil ne olur arkadaşlar olduğunuz yerde kadar hiçbir şey gelmez oraya Bakalım. bir şey gelecek mi ben de buraya hiçbir şey gelmez Güpbe düştü meteor bu arada. Lan? O var mı? <gülüyor> abi. Para parti olmamış. <gülüyor> Para buraya. Oha arkadaşlar, uzayda ay. Meteorlar ışınlanıyor abi. Metonlar havada mı? Metonlar havada mı? Arkadaşlar videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.